Selam Kanki, cuyuda patlama olmuş Cuu ne lan? Ananin a- Benim şakalarım vardı lan, dur hemen hop geziyorum Bekliyorum Heh, <gülüyor> geldim Hoş geldin Nasılsın dostum? İyiyim abi sen İyi abi lan Nasıl? Nasıl? Hey, selam Selam İlginç bir bilgi öğrenmek ister misin? Eee sihirli annemde bir köpek vardı biliyor musun? Evet O köpek konuşulmuş gibi görünsün diye yani tacı krem peyniri ediliyorlarmış o köpeğe Allah Allah Hello Motherfucker speaking voice çakmıştır You Motherfucker you can't talk to me like that you twat face Buraya duruyorsun Buraya duruyorsun Bakın şimdi. Oha. Sana bir şarkı açacağım. Hop rap. Okay. O neydi lan? <gülüyor> Ney neydi? Bir şey mi var? Hangi sen kaybolup geri geldi? Ben uzay zaman sürekliliğini arada bozabiliyorum bilemedik. Bak yine oluyor. Oha. Yokken konuşursam süreklilik bozulur. Yokken konuş bozulsun. Bo bozamam, bo zaman bo. <gülüyor> Eğer bu sürekli ve sonsuz döngü bozar. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Hey, hey hey. Hey. Hey. Hey. hey. Alo. Alo. Bana da çay verir misin bir bardak? Çok teşekkür ederim. Velet. Lan. <gülüyor> Veletsin. <gülüyor> Selam ohohaa selam selam merhaba selamünaleyküm onu nesikim <gülüyor> korktum lan korktum bak şimdi ahbap beni görüyor musun? görüyor musun? <gülüyor> hey singer's what the fuck it's a magic it's a magic it's a magic it's a magic oh <gülüyor> uh, do, do you like this <gülüyor> lan yokum yok. yokum yokum ben yokum gittim gittim kardeş ne yaptın Yok oldu. Ya nasıl yaptın? Yok. Yok. Tekrar. amına Açıklayabilirim. Artık Oha. vuramazsın. Benim kadar etkili değil ama. Hayalet misin? Kimsin don? <gülüyor> Şu an gerçekten... Eğer bir Instagram verirseniz de öğrenebilirsiniz.